Arkadaşlar bu arada yanlışlıkla şeyi okay. ıı, Başlı Fortnite oyuncusu koşgal yaptım. Bir şey yapmam lazımdı çünkü arkadaşım çağırdı Dur kanka ben yayına bir ayar çekeceğim <gülüyor> PC kamera videosu Arkadaşlar şu anda benim yüzümü görebiliyorsunuz şaka şaka. Ben tabii ki de o kadar zengin değilim. Ama PlayStation 5 alacağım. Geliyor. Lan lan benim alt yazımda kırmızı bir şekilde neren şiton yazıyor lan? kanka benim yayına katılsana. Aynen. Yani senin Ana Yani kanka, yayına bir de GTA'daki karakterin gözükecek bir de adın gözükecek Tamam iki yayına da sesin gidiyor aynı anda aynı şeyler yaşanıyor Çok değişik lan Altan yayında bana baksana ben de sana bakacağım Gel yanına geliyorum Kilime oluşur değil. Abi öldüm Elimi, bak elimi arabaya değdirmeye çalıştım ne kadar şerefsiz bir karakterliyim var ya Araba tekerleğini patlatacağım patlatamadım çünkü ağzına sıçtığınız arabanın bir şey diyeceğim bir küfre, küfür küfretmek var mı ha nasıl lan niye sabahtır küfrediyorsun Ya biz de inandık ya Sabah sabah ağzınıza ne çekiyor oğlum sizin Abi termal şarjlar ne? Termal şarjlar ne? Bir şey ben de yazılar Türkçe gözüküyor yazdın. Mesela hayır, hayır. termal şarj yazıyor ya. Termal şarjlar yazıyor bende. Oğlum götüme girdi adam ya. Evet yenidiyiz bende. Bir şey diyeceğim. Beni Abone sayılırız mı? Benim benim 125 abonem var. Benim 125 abonem var. Onun burası kasinoya da benzemiyor nasıl Sıkasın orası. getten. Rox'lara nasıl iletişime geçebilirim? Geloin <Gülüyor> yunta... ka? <Gülüyor> Biricem. Sence şu şu ve Drake'e sence benim ve şunun Ne on lan dokuz? Oğlum sesi. <gülüyor> Kafanı kim mi? Olmayış kil alamadım ki. Yeter, ben kil almak istiyorum. Neden? Evet. <gülüyor> e de ne e yaptım? <gülüyor> yapmam. Vallahi benim de olum ben kill almadım da haydi abi şu staff bir e gidelim artık ya abi allahın belaları artık spawn olmuyun ya abi abi ölüyorum abi Vallahi. ben masabıyım maşallah. maşallah abi hiçbir şeyim yok sineğim bile yok varmış bir tane şimdi sizi shut the fuck atlayacağım shut the fuck aaa bok yedik aaa abi o Abi, abi mermilerden Matrix gibi kurtuldum Abi natimi nasıl kurtuldum ben mermilerden gördün mü Yayın izleyin Berkan Junior kanalını izleyin Berkan.cr Berkan.cr Dört Oğlum onlar çakma kanal lan Benim fanlarım onlar Abi abi babalık yapmayın ya Bak dedim size Gidelim kayperika yapalım ya mafya roleplay yapalım abi altanın 16 kilo var ben bu sefer kilo oynamadım için hatta oynamadım bile ben oyunu hiç bir bok vermedim Bir şey yapalım roleplay. play. Evet. Şey mafya bir şey yapacağım. Şimdi Altan, Cüneyt Sadık. Ee, ben Sedat Pekerim. Artık sana da karar veririz. Sen kartel ol. Haketler. Niye? Niye niye? Ben kim çalmaya oynayacağım. Alın roleplay yaparız sonra. Olur kanka yaparız. Hatta ben iki kişi roleplay yapanları bile gördüm lan. Ben de. Oğlum FPS'ladığında şey gibi gözüküyor. CSGO gibi gözüküyor Discord mu? Discord mu sordunuz? var ben kullanıyorum hatta bir tane erkek çocuk tavladım resim yetmedi ee bebek sesi yapayım mı? ee merhaba Aycan bana ses bana ses programı gerek gelmiyor merhaba Aycan abi ayas yapma tiyesi abi gel Ne yaparken ne yapıyım? Rp Rp Herkes çıkıyormuş Anne